Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Samsung'un yakın zamanda bizlere sunmuş olduğu giyilebilir teknoloji tarafında yeni ürünleri Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Watch 5 serisi ile birlikte sunulan Watch 5 ve Watch 5 Pro modellerini sizler için inceleyeceğiz. İsterseniz ön incelememize ilk olarak Galaxy Buds 2 Pro modeliyle ile başlayalım. İlk olarak cihaz bizlere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Kendi sitesinde yer alan verilere göre grafit, bora purple ve white olarak geliyor karşımıza. Tabii ki Türkiye'de bu renklerin nasıl isimlendirileceğini henüz bilmiyoruz. Muhtemelen mor siyah beyaz veya mor grafit beyaz olarak da adlandırılabilir. Cihazın tasarımını ilk olarak incelediğimizde yine Bass Pro modeline benzer bir tasarım anlayışına hakim olduğunu görüyoruz. Zaten Bass Pro modelde de hem minimalist bir tasarımı yakalarken hem de bunu yüksek performansla taşlandırmaya amaçlıyordu. Yine Buds 2 Pro'da da benzer bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Kapağını ilk olarak açtığımızda yine önceki modellerde karşımıza çıkan SoundBuy AKG yazısı bizleri karşılıyor. AKG'nin de zaten ses tarafında başarılı olduğunu biliyoruz. Samsung'un da AKG ortaklığında sunduğu ürünlerin ses kalitesi tarafında yine rakipsiz modeller arasında yer aldığını da biliyoruz. Kutuyu açtığımızda söz konusu yazının altında iki tane kulaklığımız bize karşılıyor. Bu kulaklık Galaxy Buds Pro modeline göre %15 daha küçük. Aynı zamanda teknik özellik tarafında da daha iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın arka tarafında Type-C girişi bulunurken alt tarafından da kablosuz şarj ile desteklendiğini de belirtelim. Şimdi gelelim biraz daha teknik özellik tarafına. Galaxy Buds 2 Pro teknik özellik tarafında bizlere neler sunuyor? En azından temel olarak Galaxy Buds Pro modeline göre neler değişmiş inceleyelim. Öncelikle Bass 2 Pro modelinde aktif gürültü engelleyici özelliğinin olduğunu belirtelim. Bass Pro modelinde -32 desibele kadar bir gürültü engelleme söz konusuydu. Fakat yeni modelde -35 desibellere kadar düştüğünü ve gürültü engelleme konusunda daha iyi bir performans sergileyeceğini sizlerle paylaşmış olalım. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Buds Pro modelinde 0.5 milisaniyelik bir gecikme bulunuyordu. Fakat Samsung yeni modelinde 0.2 milisaniyelik bir gecikme kullanıcılara sunmuş durumda. Gelelim pil tarafına. İlk olarak her bir kulaklığımız 61 miliamperlik bir pille geliyor. Aynı zamanda case'e baktığımızda da 500 miliamperlik bir pilin bizleri karşıladığını belirtelim. Serinin önceki modelinde 472 miliamperlik bir pil bulunuyordu. Kullanım tarafına baktığımızda ise... Totalde tipik kullanımda 30 saate kadar bir dinleme vadinin olduğunu belirtelim. Tabii ki bu kullanıma göre değişir. Ses oranı, ANC'nin kapalı veya açık olması bu sonucu etkileyen faktörlerden biri olacaktır. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.3 ile gelen modelin zaten gecikme tarafında sunduğu özelliklerden sizlere bahsetmiştik. Bluetooth sürümünün yüksek olması da yine gecikme tarafında sunduğu performansı önemli derecede etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gelelim sertifikalar tarafına. Galaxy Buds 2 Pro modeli IPX7 sertifikasına sahip yani tere karşı dayanıklı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Zaten silikonlu bir yapıya sahip olduğu için ben bu modeli ilk gördüğümde yine önceki modelde olduğu gibi sporda kullanabileceğim. Koştuğumda, çok hareket ettiğimde kulağımdan çıkmayacak bir yapıya sahip olduğu için son derece kullanılabilir bir model olarak görmüştüm. Özellikle spor esnasında bir terleme durumu olduğunda bu konuda bir sorun yaşamadan yani terimize karşı dayanıklı bir model olduğu için benden tam not aldığını izlerle paylaşmış olayım. Tabii ki bu bir ön izlenim. Söz konusu model ofisimize geldiğinde bunları da tek tek test edeceğiz. Beklemede kalın. Aynı zamanda her bir kulaklığın üzerinde 3'er tane mikrofon bulunuyor. Bu 3'er tane mikrofon sayesinde hem gürültü engelleme tarafında bizlere iyi bir performans sağlıyorken hem de mikrofon tarafında dışarıdaki sesleri absorbe ederken görüşme yaptığımız karşıdaki kişiye sesimizin daha temiz bir şekilde iletilmesini de sağlıyor. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman cihazın hem tasarım tarafında hem de kağıt üzerinde sunduğu özellikler tarafında beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki kullanıcıların da fikrinin oluşmasındaki en önemli etkenlerden birisi fiyat olacaktır. Fiyat hakkında henüz ortaya çıkan bir detay yok tabii ki. Önümüzdeki günlerde cihazın fiyatı da belli olacaktır. Kağıt üzerindeki verilere göre değerlendirdiğimizde yine tatmin edici olduğunu sizlere belirtmiştik. Evet, şimdi geldik giyilebilir teknoloji dalında bir diğer modelimize Galaxy Watch 5 serisine ilk Watch 5 modelinden bahsedeceğiz daha sonrasında Watch 5 Pro modeline geçeceğiz. Watch 5 modeline baktığımız zaman zengin renk seçenekleri bizleri karşılıyor. Siyahından beyazına, morundan mavisine Pembesine kadar çok farklı renkler var. Tabii ki daha sonrasında bu kordonlar artacaktır. Ayrıca Watch 5 modelinin iki farklı varyantının olduğunu belirtelim. Bu modeller 40 mm ve 44 mm olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tasarım olarak 40 mm ve 44 mm modelleri arasında hiçbir fark yok. Yani şöyle ki tabii ki ekranı daha büyük ama malzeme olarak aynı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim biraz da teknik tarafa. Watch 5 modeli teknik özellik tarafında bizlere neler sunuyor? İlk olarak Watch 5 modeline baktığımız zaman 40 mm'lik versiyonda 284 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Yine Watch 5 modelinin 44 mm'lik versiyonuna baktığımızda ise 410 mAh'lik bir bataryanın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu pil ömrü konusunda da değişiklikler yaratacaktır. Fakat çözünürlük tarafında 44 milimlik ekran biraz daha yüksek çözünürlükle karşımıza çıktığı için pili hemen hemen kafa kafaya getirebilir. Çözünürlük tarafına baktığımızda 40 milimlik versiyonda 396 396 bir ekran bulunuyor. 44 milimlik versiyonda ise 450 ve 451 panel bizleri karşılıyor. Yine Watch 5 modelinin ekran özelliklerinden devam ediyoruz. Bu ekranda yine 330 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Bununla beraber tasarım olarak biraz daha narin ve şık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kullanım deneyimi tarafında yine önceki modellerde karşımıza çıkan sağlık izleme oksijen ölçümü ve EKG bizleri karşılıyor. Tabii ki EKG yeni geldi. Watch 4 serisinde de gelmişti fakat ülkemizde aktif olarak kullanılamıyordu. Yakın zamanda gelen güncellemeyle beraber Watch 4 serisinde de EKG özelliği aktif oldu. Watch 5'te karşımıza çıkacak iki modelde de EKG özelliği kullanılabilir olacak. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bununla beraber üzerinde bulunan farklı sensörlerle beraber uyku 7.24 nabız takibi, kandaki oksijen oranı takibi gibi özelliklerin olduğunu da belirtelim. Kadınlar için döngü takibi de yine söz konusu seride bizleri karşılıyor. Gelelim Watch 5 Pro modeline. Diyeceksiniz ki iki model arasında ne gibi farklar bulunuyor? Öncelikle bu az önce saydığım özelliklerin hepsi Watch 5 Pro modelinde de bulunuyor. Fakat Watch 5 Pro modelinde ekstra olarak yerleşik bir GPS var. Tabii ki yerleşik GPS özelliğinin olmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Watch 5 Pro modelinde hem malzeme olarak hem de teknik özellik olarak bazı farklılıklar bulunuyor. Zaten Pro modelini bir elimize aldığımızda o premium hissiyatını yaşıyoruz. İç tarafa gömülü bir cam var ve Safir cam kullanıldı. Aynı zamanda kasası da titanyum alaşımına. Bununla beraber yerleşik bir GPSte gelmesi de Watch 5 modelinden ayıran en temel özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Watch 5 modeli 40 mm ve 44 mmlik seçeneklerle gelirken Watch 5 Pro modelinde yalnızca 45 mmlik tek bir seçenek bizleri karşılıyor. Bununla beraber kordon tarafında farklı bir yapı bizleri karşılıyor. Çift kademeli bir kordon var. İlk önce kendi bileğinizin boyutunu ayarlayabileceğiniz bir switch bulunurken daha sonrasında ise klasik akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz bir mıknatısla saati kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim Watch 5 Pro modelinin teknik özelliklerine. Watch 5 Pro modeli 45 mm'lik yapısıyla geliyor. Pil tarafında 590 mAh'lik bir batarya ile bizleri karşıladığını belirtelim. Aynı zamanda ekran tarafında 330 PPI'lik bir piksel yoğunluğu sunarken yerleşik GPS'i de içerisinde barındırıyor. Serinin önceki modellerinde pil sorunu bizleri karşılıyordu. Hatta Galaxy Watch 4'te Galaxy Watch 4 ve Watch 4 klasik olmak üzere iki farklı model bulunuyordu. Yeni serisinde klasik modeline veda ettiğini, onun yerine Pro modeliyle karşımıza çıktığını belirtelim. Pro modelinde yerleşik GPS'in yanı sıra biraz daha yüksek kapasiteli pilin kullanılması önemli bir avantaj olmuş. Çünkü akıllı saatin uygulama yükleme, telefonla görüşme ve sağlık izleme konusunda 74 sensörlerinin çalıştırdığı bir sistemi olduğu için bu kadar işlevsel bir saatin haliyle pilinin de erken bitmesini zaten bekleyebilirsiniz. Ama Samsung yeni serisinde yüksek miliamperli bir pil koyarak bu soruna çözüm bulmayı amaçlamış durumda. Genel olarak iki modelle değerlendirdiğimiz zaman hem tasarım anlamında hem de sunduğu teknolojiler tarafında beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ama benim favorim Watch 5 Pro oldu. Özellikle camının gömülü gelmesi ve safir camla bizleri karşılıyor olması hem sağlamlık açısından hem de tasarım açısından güzel durduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda önceki modellerde karşımıza çıkmayan farklı bir kayışın olması da yine hoş bir detay olmuş. Önümüzdeki günlerde bu modeller ofisimize geldiği takdirde incelemesinde sizlerle paylaşacağız. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.